Benim beklentim böyle orta sıra takımı olursunuz şeklindeydi ama yapılan kadro, yani kurulan kadroyu gördükten sonra hedef iste istemez büyüdü. Hakkını da verdiniz bence. Yani. Tebrik ederim. E şey, Hocam e, bu sene Tuzla Spor e, hedefi neydi? E, o hedef çizgisinde devam ediyor mu? Onunla başlayalım isterseniz. Aslında çok kısa zamanda kurulan bir takım. Yaklaşık e, 20-25 günde kurulan bir takım. Tabii ki yeni çıkan takımlarda ilk hedef her zaman ilk sene ligi tutulmak olur. Ee, ama yapılan transferlerin çabuk uyum sağlaması e, takıma çabuk adapte olması bizim çıdayı biraz daha yüksekliğimize sebebiyetlerdi. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Ee, iyi bir ekibe de sahibim. Ee, biz zaten e, bu ligi çıkmadan evvel gerçekten çok önemli işler de yaptık. evvel 3 tane şampiyonluk 5 tane pliyof oynamıştık. Bu ligde de yarışmacı hoca kimliğini devam ettirmek istiyorduk. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam ediyor. İyi şükürler olsun da şu ana kadar e, emeğimizin karşılığını e, alıyoruz. Evet belki de e, sürpriz bir çıkış gibi gözüküyor ama biz içten içe en kötü playoff'un içinde olan bir takımımız olacak diye söylüyorduk. Ama bu inancımız biraz daha arttı. E, i̇kinci devre... Devre arası yapacağımız, eğer takviyeler doğru olabilirse, inşallah istediğiniz gibi olursa, ilk sıradan çıkmayı hedefleyen bir Tuzo Spor'da olacak diye düşünüyorum. Hedefiniz ilk iki hocam, öyle anladım ben. Ee, bence şimdi ilk evet. yarının bir değerlendirmesini yapıyoruz ya hocam, burada bir evet. 6 puanlık maçlar diye nitelendirilen maçlar var ya, orada sanki istediğiniz sonuçları alamadığınız gibi, sadece İstanbul'u skoru zaman dışındaki rakiplerinize mağlup oldunuz. O maçlar farklı evet. sonuçlansaydı bambaşka bir tablo olurdu. Yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi e, bazı maçlar var ki e, takımdaki önemli oyuncuların hep o maçlarda olması gerekiyor. Maalesef biz Samsun'da, Adana Demir'de o oyuncularımızı yakalayamadık. Bizim birkaç tane önemli oyuncumuz vardı. Koronadır, işte sakatlıktır vesaire Eksi, eksik kadroya çıktığımız maçlar da oldu. Fakat ee, biz bu maçları, kırılma maçlarını, hepsinde Giresun maçı ee, Adana'da 1 ve Samsun maçını Deplasman'da oynadık. Aslında hiç de kötü bir görüntümüz yoktu. Gayet de başa baş mücadele oldu ama e, maalesef e, istediğimiz şeyi alamadık. 6 puanlık maçları kazanamadık. İçeride oynadığımız son 6 maçında ise müthiş bir top oynadık. Rakibimizden daha fazla bir topa sahip olma oranımız var. Ee, daha fazla girdiğimiz pozisyonlar var. Ama gol atmakta muvaffak alamadık. Ve kötü bir e, corner pozisyonunda hiç pozisyon yokken maçı 1-0 malum olduk. Bu da bizim e, şu anda 30 puanla kalmamıza sebebiyet verdiği düşünüyorum. Ama e, her maç e, benim için, oyuncularım için ciddi bir tecrübe, ciddi bir deneyim. E, i̇lk devre biz bu 30 puanı toplarken e, ciddi rakiplerimizi hep deplasmanda Ben Bence biz olayın ee, zor bölümünü atlattık. İkinci devre mutlaka herkes için çok, çok zor geçecektir ama e, bu edindiğimiz tecrübeyle beraber e, bir de rakiplerimizin bize geldiğini düşünürsek e, mutlaka biz iyi işler yapacağız diye gene düşünüyorum. Hocam şimdi Yavuz Aslan isimli taraftar sormuş. Altta mesaj yazmış. E, kendi sahamızda oynayacağız ama diyor. Bize her maç deplasman diyor. Tuzla Spor'un kendi sahası yok diyor. Bu stadyum konusundaki düşünceniz ne hocam? Tuzla Spor'un bir stadı olacak mı? Doğru söylüyor. Biz 17 tane maç oynadık ama 17 maçı da kupa maçıyla beraber e, 20 tane maçı hepsini deplasmanla oynadık. Şu anda e, herhalde Belediye başkanımızla beraber bir anlaşma sağlandı gibi, yargı bir, bir görüşme olacak bizim başkanımızın. Bir stat projesi, bir tesis projesi mutlaka olacak. Bununla ilgili çalışmalar var ama kısa vadede şu anda gene bize deputatman yolları gözüküyor, onu söyleyebilirim yani. Yani hocam stadınız olmadan Süper Lig'e çıkarsanız çok çok daha büyük bir iş yapmış olacaksınız. Zaten büyük bir iş yapmış olacaksınız ama çok daha evet. büyük olacak. Hocam kariyerinizde Van Spor, Manisa Spor, Samsun Spor, Sarıyer, Sarıyer Spor, Memleketimiz olan Menemen Spor gibi takımlar çalıştınız ama teknik direktörlük kariyerinizdeki en yüksek puan ortalamasında Tuzla Spor'da sahipsiniz. Yani Tuzda Spor sizin için özel bir konumda anladığım kadarıyla da buradan gördüğümüz kadarıyla. Tuzda Spor'daki bu, bu sportif başarınızın sırrı nedir hocam? Doğru yapılanma mı mesela? Tabii o da bir faktör ama baktığımız zaman menemen sporda da şampiyonluk yaşadım. Orada da puan ortalamamız yüksekti. Manisa Spor'da şampiyonluk yaşadım. Yine orada puan ortalamamız yüksekti. E, Tuzda Spor'da da bunu e, yakaladığımızı söyleyebilirim. E, Tuzla Spor'da tabii ki e, işler bizim adımıza doğru giderken hem bizim yapmış olduğumuz doğru adımlar hem de başkanımızın bizim önümüzü açması, bize gerek, gerekince destek vermesi bu başarı önemli bir faktör diye düşünüyorum. Tabii bu başarı tamamen e, tek başına bir Taner Taşkın'a ait bir başarı değil. Bu bir ekip çalışması. Kendi ekibimde çok deneyimli e, işinin ehli olan e, hocalarım var. Artı Burada en önemli aslan payı da oyuncu grubuma ait. Ee, gerçekten onların çok karakterli duruşu ve e, takım bütünlüğünü sağlaması, çok çabuk bir şekilde e, adapte olması, e, takım da açtığımızın güçlü olması bizi bu duruma getirdi. Yani onlara Hocam bir... sezon sezon başında bu kadro nasıl kuruldu? Yani e, sizin talepleriniz doğrultusunda mı kuruldu, yönetim ağırlıklı mı kuruldu? Yani yönetim mi bu... kuruldu? Şöyle, bu tamamen bir ile beraber, e, ortak istişareyle beraber alınan karardır. E, bizde e, tek başına kimse transfer yapmaz. E, başkan var, başkanın danışmanları var. Onlarla beraber oturduğumuzda e, alınacak her oyuncu ile ilgili herkesin e, her oyuncuda imzası vardır. Onu söyleyebilirim. Ama e, ben şunu savunmaktayım. Ben hoca olarak... E, şunu isterim, gittiğim kulüpte bana takım verilsin, takım kurulsun, ee, benim olmazsa olmazım 2-3 transfer hakkı bana verilsin isterim. Biz bunu burada böyle yaptık ama e, birçok kulüpte bu handikaplar yaşanıyor. Ben şunu savunuyorum her zaman, her kulübün kendi su olması gerekiyor ve mutlaka mutlaka takımın iskeletinin genelinin takım kağıtı tarafından kurulmasını savunuyorum ben. Çünkü hocalar gelip geçici olarak görüyorum. Ha bazen bir hocayla anlaşıyorsunuz 3 sene 5 sene uzun vadede gerçekten sabredebiliyorsanız e, o hocanın felsefesine uygun oyuncular alınabilir. Ama siz klüp olarak kendi felsefenizi kurmak istiyorsanız, yaratmak istiyorsanız mutlaka kendi tutağınız olup gelecek olan hocaya da 2-3 tane transfer hakkı verip e, onun listeyde olsun transferler de yapılabilir diye düşünüyorum. Hocam şimdi alttan gelen mesajları takip ediyorum. Ben e, Samsun sporlar, Van sporlar, Tuzla sporlar sizi çok seviyorlar ve selamları var. E, Hidayet isminde bir taraftar Van spordan neden ayrıldığınızı soruyor hocam. Van sporla neden olmadı? Devam etmediniz yani? Şimdi Van spora ilk gittiğimizde e, güzel işler yaptık. Devre arasında <gülüyor> devre arasında yapılan transferlerden çok eleştiri aldık. Tabii ki bizim kafamızda çok fazla transfer yoktu ama e, takımdan ayrılan oyuncu sayısı fazla olunca bu sefer de genel oyunculardan hemen bir beklenti haline girdiler. O devre yapılan transferler çok hassastır. Gerçekten e, kolay değildir. Onların bir uyum süreci vardı. Bu uyum sürecinde de e, gelenler istediğimiz gibi bir e, uyum sağlayamadılar. Ve burada çok eleştiri aldık. Bu sahaya yansımayınca daha yansıyamadığı zamanda ilk eleştiri okuları e, hocaya edildi. Ben de e, başkanlarla ilk oturduğumda benim işime karışırsanız hiçbir yerde çalışmayacağımı, hiçbir şekilde çalışmayacağımı hep be belirtirim. E, i̇lk gittiğimizde gayet güzel bir e, konuşma vardı. İşime müdahale yoktu. Ama daha sonra falanca oynasın, şu girsin, şu çıksın gibilerinden olunca ben çalışmayacağımı ifade ettim. Yoksa ben Van sporu, Van halkını gerçekten e, çok sevdim. E, bize çok sıcak davrandılar. Allah etmen razı olsun. En ufak bir tırgınlığım yok. Orası Orada böyle bir çok uzun e, süreli bir çalışma imkanını e, kendim görmediğim için böyle bir karar aldım. İstifa ettim. Kendimi istifa ettim. Hocam şimdi Tuzla Spor'un bir şampiyon kadrosu vardı ama TFF birincikte çok büyük kısmı devam etmedi. Ya böyle keşke devam etseydi dediğiniz oyuncular oldu mu? Tabii ki var. Benim için her oyuncu çok kıymetliydi. Ee, yani en az e, ben 7-8 oyuncumun daha kalmasını arzu ederdim. Tabii ki ama bu e, tak, başkanın takdiri oldu. E, çünkü söz verdiği yerler vardı kendince. Zaten oyuncu grubumuzun takip ederseniz bir, büyük bir bölümü e, Eyüp gitti. Şimdi orada çıkıyorlar hocam. Ekim 10'a gidenler var. Yani bizimle beraber devam etmeyi hak eden 7-8 kişilik bir oyuncu grubu vardı, onu söyleyebilirim. Devre arasında tekrar alma ihtimaliniz var mı peki hocam o isimlerden? Birkaçını şu an önümüzdeki süreçte? Şu an öyle bir şey yok. Anladım. Şu anda gerçekten gerçekten çok güzel bir iskelet kurduk. Mutlaka bu iskelete uyan veya uymayan oyuncular var. Aramızdan ufak da olsa belki ayrılık yaşayacağımız oyuncular var. Ee, ama aramızda çok fazla sayıyı abartmadan e, her giden oyuncunun e, miktarı kadar bir oyuncu grubu gelecektir. Hocam transfer konusu açılmışken soralım e, gidecek oyuncuların isimlerini öğrenebilir miyiz belli mi ayrılacak takımdan? Şu an için tam bir bir şey söyleyemem size. Olan yani sırası yok. gelince birazdan isim ya. isim sorarım hocam. Ka Peki kaç transfer yapacaksınız? O sayı belli mi? Kaç adet transfer yapacaksınız? Bölgeleri belli mi yani? bek stoper Forvet gibi? Şöyle, e, bizim e, kanat bölgemizde e, çok fazla yarışmaya dahil olan oyuncu yok. Hep aynı oyuncular var. Artı bir tane santraforla, Turan'la, onu yeni dolduracak ikinci bir oyuncuyu maalesef diğer oyunculardan onun, onun kadar Yerim alamadığımızdan dolayı bir tane santrafor alacağız. E, i̇ki tane de kanat oyuncusu almayı planlıyoruz. Bir de e, takıma derinlik verebilmek için bir stoper alabiliriz. Bir tane de bir, bir merkez orta saha alabiliriz. Hocam o zaman iki şey bir santrafor, iki kanat, bir orta saha bir de stoper dediniz. Yani beş, yani beş, beş, iki, beş oyuncu. Beş oyuncu dahil edebiliriz evet. Hocam, e, Forvet'te Turam'ın yediği, hani yok dediniz ama e, Yok, yapayım. Hayır, orada bir yanlış anlışma. Şey, ben yanlış şey. anlışma olmasın diye söyleyeyim. E, Onat Kutay Kut var, Galatasaray altyapısından yetişen. O da Forvet oyuncusu. Onun performansını nasıl buluyorsunuz hocam? Şimdi bunlar genç oyuncular. Yani genç oyunculardan e, bir maç verim oluyorsunuz, 3-4 maç kayıp oluyor. Onat çok kıymetli bir oyuncu. İleride daha da iyi olacak. Fakat biz şimdi yarışmanın içinde de olduğumuz için bize gerçekten hazır oyuncu lazım. İkincisi Özgürcan Özgürcan da vardı tecrübeli bir oyuncu. E, fakat e, geçen sene çok fazla maç sayısı olmadığı için burada, bu sene biraz bizde sıkıntı yaşadı süre e, almakta. Ya yani biz sürekli bir tramın üzerinden gittik 17 haftayı. Yani oyuna girdikleri zaman aslında e, özellikle ile beraber iki tane maç kazandık. Bir Eskişehir maçı, bir Balıkesir maçı. Yapmış olduğumuz hamlelerde gol attı. Onunla ilgili e, bunu söyleyebilirim. Ama bize bir tane daha böyle oldu. Maça girdiği zaman maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu e, lazım diye düşünüyorum. Hocam bir stoper alacağız dediniz ama e, geçen ayda bir stoperle yollarınız ayrıldı. Enmakadi. Enmakadi de neden olmadı hocam? Aralık ayında ç sözleşmesi feshedilmiş. baktım. En ee, Wakali Tuzla Spor'da geçen ay sözleşmesi feshedildi. Hmm, nereli olduğunu yazdım. Yani hocam adama sağ değil ya. Ee, N W A Kali diye yazılıyor ya. N vakali N vakali Yani nijeryalı bir oyuncu stoper oyuncusu. Geçen ay sözleşmesi feshedilmiş olarak diyor hocam. Yedi Aralık ha, Tuzla Spor'da. Ciddi. Çidi, Çidi. Orası okuması zor olunca hocam ben diğer diğer ismini okudum yani. O yüzden. Tamam. Hocam neden tamam. almadı Çidi'yi? Yani o orta, orta saha oyuncusuydu. Ee, o denemeyle alınan bir oyuncuydu. Ee, baktık Baktığımızda e, seçme gibi yapmıştık hazırlık kampında. Çünkü çok süre yoktu. Orada fena bir görüntü vermedi ama takımın içine girdikçe onun yerine gelen oyuncuların e, Ondan çok çok daha iyi olduğunu görünce dışarıda kaldı. Dışarıda kalınca da böyle bir yol ayrımı yaptık. Biliyorsunuz 6 artı 2 gibi bir şeyimiz var. baktığımız var. Yabancı hakkını biz daha doğru oyuncularla kullanmak istediğimiz için bir yol ayrımı oldu. Adama Sar demiştiniz hocam. Adama Sar'ın durumu ne? Yani baktım da böyle fazla oynamamış bu sene. Evet onunla da bir sözleşme fesiyo olacak. Onunla da yol y ayrımı. Yollar ayrılıyor. Hocam Zubanoviç'te de sanki aşı tutmamış gibi bir durum var. Zubanoviç'in durumu ne? Evet. Onunla e, da yollar aydıyor. Zubanoviç'te de bize son yani. dakika gelen maliyeti olmayan genç bir oyuncu bir proje oyuncusu diye sundular. Yani e, acaba bir proje oyuncusu olur mu diye biz de e, üzerine durduk. Fakat baktık ki bizim elimizdeki, altyapımızdaki genç oyuncular bu, bu oyuncudan daha da kaliteli. O zaman ki, kendi evladımıza yönelim. Ondan da istediğimizi bulamadık diyelim. Hocam peki sizce bu ligde yani TFF birincilikte ligde bana göre son seneniz ilk ve son senenizde yabancı kontenjan nasıl olmalı? Yani sizin e, düşünceniz ne bu konuda? Yani birinci ligin ideal bir yabancı kontenjanı ne olmalı? Yani 5 e, oyuncu kararında bence. Beş Artısı olmalı kararı. mı Ama, yani hocam? 5 artı iki falan artı 2 artı 2. Ya ben, yani takımlar e, oyuncu takım, alıyorlar ama oynatamıyorlar. Tribüne çıkıyor. Onun için soruyorum hocam. Ben şöyle ben yani bu yabancı yerli şeyine e, çok polimine girmek istemiyorum ama benim şahsi görüşüm ben çok e, bu konularda milliyetçiyim. E, bana kalsa en fazla 2 veya 3 tane olsun. Çoğunluğu tamamen e, yerli oyuncularımızdan yana olsun ki yerli oyuncularımızın da e, oynama süresi, takıma girme süresi daha da artsın istiyorum. Ee, ama e, maalesef özellikle Süper Lig'de takımlara baktığın zaman geçenlerde herhalde bir Hatay Spor'u 11 tane yabancı oyuncu ile sağa zayıf olarak. İyi işler yapıyorlar Hatay Spor yapıyor ama o takımı oraya kadar çıkartan birçok diğerliği oyuncu var. Bir anda kayboldu gitti hiç isimleri bile an olmuyor. Ee, Hocam bu kral nedeniyle spor, bakıp, Menemen Spor hükmen mağlup oldu bu ligde. Menemel Spor hükmeden mağlup oldu ya artı bir yabancı oynattığı için, altı yabancı evet. oynattığı için. Menemel Spor yani bu kural nedeniyle. Aynen, aynen aynen. Hocam evet. e, az önce transfer yani yapacak mı? Mi... Gelişmesi... <gülüyor> tamam. Türk futbolunun gelişmesi dediniz hocam. Siz devam edin. Lafınızı görmüş olmayayım ben. Türk... Türk futbolunun gelişmesinden her zaman bahsediyorlar ya. Bunun gelişmesini istiyorsak ilk önce biz öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor. Bakın. Eee bu Covid-19 herkesi bence uyandırdı. Uyuyan herkesi uyandırdı. Yani bundan sonraki süreç hiç normal olmayacak. Maddi ve manevi olarak normal olmayacak. Bu fiyatlar, e, eski fiyatlar, geçen seneki fiyatlar zaten olmayacak ama en azından biz burada yerlide de yabancıda da doğru fiyatlara inmek zorundayız. Kulukların yaşayabilmesi için. Çünkü önümüzdeki senelerin daha da zorlu geçeceği söylendiği için bizim bu kadar bir şey doğru gitmemiz çok doğru değil. Tamamen içerideki öz kaynaklanmamızla beraber bence 3-5 sene tamamen bizi yapılandırmaya gitmemiz gerekiyor. Eğer bunu becerebilirsek, ülke olarak da klükler bu kadar batağın içindeyken yavaş yavaş bataktan çıkarlar. Batan klükler batar. Altından da sağlam, doğru işler yapan kulüpler çıkar. Bu 5 sene bizim için normalleşmemizi sağlar. Ama onun dışında ee, hala biz hadi yabancılar artsın diye e, birincilikle de yabancı sayısını arttırırsak çünkü bakıyorsunuz e, euro arttı gitti dolar arttı gitti bir oyuncu şu anda PTT birinci liginde diyorsun ki gel bakalım oyna bizde bir sene 250 bin euro 300 bin euro diyor baktığınız zaman 3 milyon lira yapıyor ama senin yerli oyuncun 600 bin lira oynayabiliyor yani e, paralar çok komik kalmaya başladı yerli oyuncunun parası Tabii ki bunların içinde yüksek meblağlı oynayan yerli oyuncular da var ama... Şimdi en kötü adam geldiği zaman yabancı oyuncu 200 bin lira diyor. 200 bin lira dediğin zaman 2 milyon lira para yapıyor. 5 tane oyuncu aldığınız zaman 10 milyon lira. Hadi bunun artı ikisini alayım dersiniz, İşte 6'yı aldım, 6'yı aldım 12 milyon lira yapıyor. E 12 milyon lira. Zaten sana bu TFF 1. Ligi'nin verilmiş olduğu bütçe 10 milyon lira, 11 milyon lira. Yani ondan sonra kulüpler borçlanıyor, borçlanıyor batağın içine sürükleniyor. Yani bence burada e, biraz dişimizi sıkalım, ufalmaya gidelim ve yerli oyuncuya da kararında para verelim. Hiç olmasa kendi oyuncumuzun da büyümesini sağlayalım. Kulüplerin de batmasını engelleyelim de düşünüyorum. Çünkü, Hocam Tuzla Spor'da kulüp, ekonomik durumlar soracağım. Çünkü kulüp yaşarsa içinde Taner Taşkın yaşar, yardımcıları yaşar, futbolcular yaşar. Eğer kulüp yaşamazsa hiçbirimizin yaşama şansı yok. Bu gerçekçi tablo. Tuzla Spor'da da e, şu anda başımızdaki başkan Fevzi İlanlı maddi manevi bütün desteğini bize veriyor. Yani e, belki de şu ana kadar sıkıntı, maddi olarak sıkıntı yaşamayan ender kulüplerden bir tanesi biziz. Ama bu şu an için böyle sürekli tüketen bir e, takım olursak, üretmezsek bu iki sene sonra, üç sene sonra benim diyen insan buna dayanamaz. Bu da işin doğru tarafı yani. Ama şu şu anda bir madde sıkıntımız yok. Hocam az önce transfer yapılacak mevkilere sordum ama kaleci demediniz. E, Haydar Yılmaz'ın bir sakatlığı var. Ne zaman iyileşecek kendisi Haydar'ın? Ben sakat Haydar, diye biliyorum. Haydar bizim takım kaptanımız. Çok iyi bir kaptan. Çok da iyi bir profesyonel. E, sakatlığı geçmiş durumda şu anda. İnşallah ikinci devrede de bizle beraber olacak. Bir kaleci almayacaksınız. Angeler'den de memnunsunuz anladığım kadarıyla. Kaleci Angeler. Neydi ben soyadlarını Yap. mı söylüyorum yanlış mı söylüyorum? Angeler olması lazım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hocam yabancı. Bilmiyorum. Filip Angeler. Ya ben evet, soyadlarını evet, söylüyorum ya. siz isimlerini söylüyorsunuz. O yüzden anlaşamıyoruz. Ya e, işte sosyal atıyorum. medyada. Dinliyorum hocam. Hep, genelde hep ben altlarını at, bildiğim için. Sen soy isimlerle hitap edince ben de takılıyorum. İşte bizim ülkede de hep genelde yabancı soyadları kullanmıyor hocam. O yüzden bir alışkanlıklar Özür dilerim. Evet. Mesela sosyal medyada Altay'dan ayrılan Burak Öğür'ün Tuzla Spor'la görüştüğünü soracaktım hocam. Da sormama gerek kalmadı herhalde yani. Altay'ın ayrılan kalecisi Burak. Burak Öğür'le görüştünüz mü hocam? Böyle bir temas hayır, olmadı hayır. değil mi? Öyle, öyle bir temasımız yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Biz 3 tane kalecimizden de şu ana kadar memnunuz. Evet. Ee, hocam ee, şimdi... Elimde bir sürü soru var. Hangisini sorsam diye yapıyorum. Şu Başakşehir maçında sorayım hocam. Kupadaki eşleşmeyi. O da aradan çıksın. Kupada hedefiniz nedir? Başakşehir'i eleme şansınız var mı sizce? Başakşehir de kötü gidiyor Lig'de. Şöyle biz e, her maçımıza galibiyet parolusuna çıkıyoruz. Biz 3 tane kupa maçı oynadık. Üçünde de süre azalmış oyuncu grubuma e, yer verdim. Belki bu maça İdeale yakın bir kadroya çıkabilirim. Bunun da sebebi ille kupayı geçeceğimizden değil. Biz e, dokuzunda toplanıyoruz. Antrenmanlara başlıyoruz devre arası. Antrenmanlarına. Normalde biz Antalya kampa gidecektik. Fakat İstanbul'da başlayacağız, şey antrenmanlara başlayacağız. Dört gün burada antrenman yaptıktan sonra Başakşehir maçını oynayıp sekiz günlük bir Antalya kampına gideceğiz. Hal böyle olunca biz oyuncu grubumuza bir antrenman maçı gibi ee, bir maç yaptırıyoruz ha. Ama biz çıkıp Ruzo Spor olarak Başakçık'ı geçmediği için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız. Ama ille de kupada şuraya gidelim, buraya gidelim diye bir derdimiz yok. Hocam takımın yaş ortalaması çok, çok yüksek. Yani e, 30 yaş üstü 10 tane futbolcunuz var. Bu bir sorun mu? Mesela hani kritik maçlar kazanılamadı dedik ya 6 puanlık maçlar. Bunun bir rolü var mı? yani Takımın yaş ortalamasından Yaş ortalaması hakkındaki düşünceniz ne hocam? Biraz tecrübeli Şimdi, takım ama. Konuşmanın başında söylediğim gibi biz ilk sene e, bu ligi uygun derli toplu bir takım kurabilmek için 20 günü 25 gün çok çabaladık. E, çabalarken de doğru oyuncuları alalım. Yanlış oyuncuları e, işte bu işte tecrübesiz bir hal almayalım diye. Tabii ki yaşına çok fazla dikkat etmedik. Evet takımda belki yaşı ııı e, Oğuz'un oyuncularımız var ama bu oyuncularımız böyle e, tabiri caizse ekmeğin içinden yiyen tarzı değil yaşının hakkını veren mesela bende bir 36 yaşında Erdem Özgenç var. E, 18 yaşındaki genç gibi oynuyor. Gerçekten. E, İsmail 4 34 yaşında var hocam Sama, Samanca gibi oynuyor. E, Tabi yani şimdi bu oyuncular gerçekten hala profesyonelli dört örgü yaşayan diri oyuncular. Tabii ki bir iskelet kuruyorsunuz, takım kuruyorsunuz. Zaman içinde devre arası olsun, sezon sonu olsun, süzülmeler mutlaka olacaktır. Ama şu andaki aldığımız oyuncuların hepsinden de son derece memnunum. Yaş olayında sıkıntımız yok. A. E, ben ön ismini de bulmaya çalıştım. Osmanı bilirsiniz herhalde. E, Ağosman'ın performansından memnun musunuz? Ağosman. Ağosman e, ilk geldiğinde ee, bize katkı sağladı ee, fena işler yapmadı daha sonra bir kalp gördü biraz ayrı kaldı ufak bir sakatlığı oldu biraz ayrı kaldı son zamanlardaki performansı çok istediğim şekilde değil ama ikinci devre bunu değerlendireceğiz bakacağız göreceğiz bakalım ne hal alacak hocam Tuzla Spor düzgün yönetilen bir takım ekonomik olarak söylüyorum teknik anlamda da iyi bu arada ben başarılı buluyorum Böyle takımlardan da futbolcu almak kolay değildir. E, Süper Lig takı takımlarının da radarında olan bir kulüpsünüz. Oyuncularınıza teklifler var mı hocam? İstenilen futbolcular var mı? Var. Mesela bu sene Gökçen, Gökçen Kaya gerçekten çok güzel bir çıkış yaptı. Bizim inandığımız bir oyuncu. Ee... Ee, Gökçen Kaya'ya ciddi teklifler geliyor. Ama e, onu sezon sonunda değerlendireceğiz. Ama şu an için bir şey yapamayız. Cevresi ile ilgili bir düşüncem yok ama e, tabi bu işe ticare bakarsak biraz kulüplerin yaşaması için mutlaka oyuncu satışı da önemli. E, bana hoca olarak sorarsanız ben şu an için e, bırakmayı düşünmem ama başkanım derse ki hocam e, ihtiyacımız var. O zaman e, gerekeni yaparız. Bir sıkıntı yok. Teklif tek tek gelmiş mi hocam? Var, teklif alıyor yani. Onu biliyoruz. Ahmet Yazar'a var mı hocam ilgi? Yani sosyal medyada çok ahmet, konuşuluyor Ahmet, ahmet Yazar. Tabii onu da unutuyordum az kalsın. Ahmet Yazar da e, sezona fena bir girmedi. Sonra bir öyle bir sakatlık yaşadı, sallandı. Ligede adapte olması gerekiyordu. Ama son haftalarda gitgide ligeye ısındı. E, ahmet Yazar gerçekten bizim takımın önemli parçalarından biri olacak. Çok süratli bir oyuncu, çok çabuk bir oyuncu. Ayakları çok düzgün, yani e, ben e, kısa zamanda Süper Lig yapabileceğini ki e, iki ta, yani, takımın da kendisiyle ilgilendiğini biliyorum. Hocam e, kanat oyuncusu alacağız dediniz. Alacak, alacağız dediniz. E, Erzurum Spor'dan ayrılan İbrahim Sisoko şu an boşta. Onunla bir temasınız oldu mu? İbrahim Sisoko. Boşta olan... İhtiyacımız olan her oyuncuyla bir temaslar var ama bunları kulüp danışmanları yapıyor. Ben e, o işlere çok fazla girmiyorum. Şu anda da yani bununla ilgili de e, konuşmam çok doğru olmaz. Ama Sissokko'yu da beğeniyoruz. E, eğer böyle bir e, durum olursa da takımımızda görmek isteriz. Onu da söyleyebilirim. Kulübün bir sportif direktörü var mı hocam? Ben bilmediğim için soruyorum. Kulüpte danışman var. Seyfettin Beyle ile Cumhur Bey var. Bu ikili ilgileniyor. İstişare ediyoruz her gün oyuncularla ilgili. Gideceklerle, kalacaklarla ilgili. Şu anda takımı kuran da bu arkadaşlar. E, bizle beraber. E, bir de başkanımız var. Tamamen işin içinde. Onun e, onay vermediği hiçbir şey yapmıyoruz. Hocam Turan'ın performansınızı değerlendirmenizi istesem. Turan. Turan. Onun tek e, adı var yani. Hı. Evet. Turan e, ilk geldiğinde tabii ki acaba Bolsteriz çok azdı, çok golcü oyuncu olmadığından bahsedildi. Ama biz neler yapabileceğini çok iyi araştırdık. Tam da bu lige uygun olacağını düşündük. Duran gerçekten çok yürekli. Takım için her şeyini son dakikaya kadar verebilen çok yürekli bir oyuncu. Onu çok da seviyoruz. Şu ana kadar da bize gerçekten çok katkısı aldı. 17 haftada da bizim için çok önemli bir parçaydı. Hocam, ee, kariyer hedeflerinizi sormak istiyorum. Yani Taner Taşkın'ın kariyer hedefleri nelerdir? Tuzla Spor'la Süper Lig'e yükselip, Tuzla Spor'da Süper Lig'de görev almak. Bunu ben tahmin edebiliyorum ama daha büyüğü var mı hocam bu hedefinizin? Gelecekle ilgili mi? Evet, yani bir 5-10 yıl sonra kendinizi Ge nerede görüyorsunuz? Evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir, gerçekten çok inançlı insanlarız. Sizler de mutlaka öylesiniz. Evet. Yani bizler bir dakika sonrasına ne olacağını bilmeyen insanlarız. Bir dakika öncesine de geri dönemeyecek kadar aciz insanlarız. Şimdi e, benim öyle bir şey söylemem e, çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü e, yarını mı bilmiyorum ama bir hedefim var. Hedef şu Allah bize sağlık ve ömür verirse bu işin en tepe noktası. Neresi size? Oraya kadar yapmak için arzu ediyoruz, çaba ediyoruz. Biz sadece çabalarız, arzu ederiz. Mevla, Neyla e, neyi lütfederse onu yaşarız deyip kapatmak istiyorum. Hocam, e, tamam. E, teşekkür ederim. E, bu sene şampiyonluk yolunda sizce en güçlü rakipleriniz kimler olur? Yani sizi en çok zorlayacak Süperlik yolunda. Ya zorlayacak derken biraz ukalaca bir laf olmuş olabilir. Biz herkesi zorlayabiliriz, öyle söyleyeyim. Yani e, çünkü biz bu sene yine çıkmışız, beni şu zorlar, öbürü zorlayamaz demek bana yakışmaz ama biz herkesi zorlayabiliriz, onu biliyorum. Hocam şöyle söyleyeyim o zaman, altta yorumları takip ediyorum. En çok Adana Demirliler, Altaylılar e, ve Samsun Sporlular Süper Lige çıkacağını yani iddia ediyor. Giresun da çok formda, yani siz biraz beşinci takım durumundasınız. E, hedefiniz de ilk iki, yani... Bu takımları geçmeniz gerekiyor ya bu takımları sayabilir miyiz? Rakipleriniz olarak en güçlü. E, tabii ki yani. Şimdi bir Adana Demir e, çok yüksek bir bütçeye sahip çok önemli oyuncuları var. Yani hep süperlik oyuncu, e, süperlik deneyimi olan oyuncular var. Sam Spor keza öyle ki devrarsı yapacak takviyeleri biliyoruz. Yani e, Alkay takımı öyle cami olarak büyük. Yani biz zaten baktığınız zaman da çok iyi bir takım biz baktığınız zaman ciddi şehir takımlarıyla, camiye takımlarıyla başa baş mücadele etmekte diyoruz. Yani bizim gösterdiğimiz oyun, göstermiş olduğumuz mücadele aslında bizim gücümüzü gösteriyor ama bir yandan da şunu yaşıyoruz. Bu gerçek, bu içimizde kanayan bir yara gibi. Her maçta hakem tarafından, hakemler tarafından rakibimize 3-4 tane fazla kritik düdükler çalınıyor. Biz maalesef bunları yakalayamadık hala. Yani çok belirleyici oluyor. En son aradığımız Giresun maçında bunu net söyleyebilirim. Bize göre foal olmayan pozisyonda bir foal oldu ve o pozisyonda biz gol edik. Ve bunun gibi 3-5 tane daha size maç sayabilirim. Ve çok fazla sarıkat gösterildi o maçta. Yani bir şekilde önümüz kesildi gibi hissediyoruz. İnce ince çok fazla kıyıldık. Yani biz Tuzo çok böyle bir lobiye sahip bir takım değiliz. Yani bu lobi eksikliği de bizi biraz tabii ki muzdarip ediyor. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ama çok güçlü camia takımları var. Altay gibi, Adana Demir gibi, Samsun gibi. Bunlar önemli takımlar tabii ki. Bu zorlukları da yaşayacak ama önemli değil. Bunlarla da baş etmesini biridir inşallah. Hocam Adana, Adana Spor'un e, Santrafor'u ile ilgilendiğinizi yazmışlar altta. Doğruluk payı var mı? Ozage, Oze, Oze, Adana Spor'un Sporvet oyuncusu hocam. Ozegovic. Bu isimle bir temasınız oldu hay. mu? Emre e, bir taraftarımız sormuş da. Onun için sorayım dedim. Hocam benim son sorum futbolculuk kariyerinizle ilgili olacak. Siz futbolculuk kariyerinizde gençler bildiğinde çok uzun yıllar oynadınız. E, evet. Ben çocuktum o zamanlar. Yani Maalesef e, sizi çok fazla izleyemedik ama Hocam Ümit Milli Takımlarda da bir madalya aldınız e, Yanlış bilmiyorsam olimpiyatlarda olması Doğru. lazım Ama futbolculuk kariyerinizde böyle çok büyük bir transfer de yapamadınız Futbolculuk kariyerinizi değerlendirirseniz nasıl geçti hocam futbolculuk hayatınız Şöyle bir şey söyleyeyim ben size e, Ben 91 senesinde 19 yaşında Gençler Birliği'ne gittim e, 91 ile 98 arası Gençler Birliği'ne oynadım Büyük takıma imza atacakken protokol de yaptık. Ee, maalesef aşil tendonum koptu. Aşil tendonu kopması bir oyuncunun başına gelebilecek en büyük darbedir. Yani ayağınız, kop, ayağınız kırılsın. İşte çapraz bağlarınız kopsun ama aşil tendonunuz kopmasın. Ben milli takımlardaydım. Amil takımın e, hep aday kadrosundaydım. Belki kariyerim e, oyunculukla çok daha iyi yerde başlayabilirdi. Fakat başıma gelen bu talihsiz sakatlık gençler 7 sene sonra beni çok geriye attı. Daha sonra Konya'ya geldim. Ondan sonra Vestal Manisa ve en son e, bir sene Çorum Spor'da kiralık olarak oynayıp futbol hayatımı noktaladım. Yani futbol hayatım çok daha uzun olabilirdi. 33 yaşında e, futbolu bırakmak zorunda kaldım. Bana kalırsa 27 yaşında bırakmış oldum. Çünkü ondan sonraki gençlerdeki bindeki sonraki kariyerim. Genelde e, bu PTT birincilik ayarındaydı. O zamanlar isim değişikliği vardı. Bu ayardaydı. Ama milli takımlarda görev aldım. Bir kere A milli oldum. Ee, Ümit milli, Olimpik milli, Ordu milli bunların hepsinde oldum. Ee, dediğiniz gibi 93'te bir Olimpik takımda bir şampiyonluk, aktif geniz oyunu Futbolculuk kariyerim çok daha parlak olabilirdi. Ama bu sakatlık e, beni geriye attı. Ee, daha sonra tabii e, Sakatlık sonrası oynadığım takımlarda geleceğimde bir hocalık olmasını çok arzu ettiğim için hem takım kaptanlığı yaptım oynadığım takımlarda. Hem de kendimi hocalığa hazırladım. Yani bir, Ve hangi hocanın hangi şartlarda oyuncu grubuna ne hitap ettiyse, doğru bir şekilde hitap ettiyse bunları doğru bir şekilde almaya çalıştım. Benim kendi özgül bir kişiliğim var. Kendi bir karakterim var. Bu benim karakterimde var ama e, beğendiğim, takdir ettiğim, doğru bulduğum hocalardan da aldığım hem nasihatler var hem de e, bilgiler var. Bunları da kendi bilgi darcuma e, yerleştirip sonra bu işe soyundum. Allah da e, yardım etti. Üç tane şampiyonluk yaşadım hocalığında. Beş tane playoff oynadım. Hep, her sene 1. E, Lige Süper Lige oyuncu grubu verdim. Ee, tabii bunu verdin derken bunu hep ekibimle beraber yaptım ve e, bu kendime net olarak bildiğim şerefiyle, namusuyla bu işi yerine getirmeye çalışan e, bir teknik adım. Hocam e, yarım saat diye sözleşmiştik, biraz uzattık. Kusura bakmayın. E, bize oh, bağlandınız için çok ya. teşekkür ederim. Çok e, yine yine tekrarlarız hocam ilerleyen dönemde siz de arzu ederseniz Bence İnşallah, bu, bu teknoloji çok, zaman, çok evet, güzel evet. bir şey hocam. Kullanmak e, gerekiyor tam, bunu. Ne hocam size ikinci yarıda başarılar diyorum. Ki, ee, yani. Yani her zaman Destekliyorum. Destekliyorum Tuzla Spor'u. Ee, başarılar diyorum hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Çok buradan da Tuzla Spor taraflarına selam olsun. Onları çok seviyoruz. Biliyoruz maçlar seyri sonlanıyor ama biz her deplasmana gittiğimizde ee, o bir avuç Tuzaspor taraftarı için mücadele ediyoruz bunu bilsinler. Sonuna kadar da Tuzaspor'u ve Tuzaspor bayrağını en iyi yerlere taşıyacağımıza söz veriyorum. Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.